41. Vodafone İstanbul varlatanında Değişen Adımlar Derneği'nin sorumlu idarelik programı Renkli Kampüs için koşuyoruz. Yerimizi tam ortasındayız. Renkli koşuyoruz, yürüyoruz, eğleniyoruz bugün. aldık. Boğazın yıldızı geri geldi. Bu yıl bağışlarınız dünyayı değiştirecek adımlara dönüştü. Emin olabilirsiniz. Sizin attığınız her bağış bu yıl. Asya'dan, Avrupa'ya, dünyayı değiştirecek adımlara dönüşüyor. Biz ne yaptık bu yıl? 75 bin liralık bir hedef koyduk. Bu 75 bin lira, 7. dönem Renkli Kampüs programında 15 öğrencinin hayatını değiştirmek için yetecek bir meblaydı. Ama sizlerin desteğiyle şu anki hedefimizin çok çok üzerine çıkmış bulunuyoruz. İnanılmaz mutluyuz. Değiştiren Adımlar Derneği olarak bu yıl Renkli Kampüs programına daha güçlü hazırlanıyoruz çünkü sizlerin bağışları bizleri daha da büyüttü. Dekli kampüsten daha fazla üniversite öğrencisinin yararlanması için adımlarımızı atıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Attığınız her bağış için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Biz önümüzdeki senede burada olacağız. Önümüzdeki seni niye karıştırdıysam? Teşekkürler. Bravo!